Gençliğin gözyaşları Merhabalar arkadaşlar. Şimdi de maksimum-minimum problemlerinin sınavda çıkmış sorularını göreceğiz arkadaşlar hep birlikte. Evet birer bismillah diyelim. İlk sorumuz 87 yılında sorulmuş bir soru. Bakalım ne diyor. Şekildeki gibi dikdörtgen biçiminde bir kenarında duvar bulunan ve bahçenin üç kenarına bir bahçenin üç kenarına bir sıra tel çekilmiştir diyor. Tam. Kullanılan telin uzunluğu 80 metre olduğuna göre bahçenin alanı en fazla kaç metrekare olabilir demiş. Şimdi şöyle başlıyorum. Bizim tel çektiğimiz yerler bir şu x, şu y ve de şu x dediğimiz kısım. Yani bu üçünün toplamı çekilen tellerin toplamı 2x artı y 80 metreymiş arkadaşlar. Hemen buradan ne yapıyorduk? Y'yi yalnız bırakıyoruz. 80 eksi 2x dedik. Bize sorulan şey ise alanı bu bahçenin alanı yani y çarpı x'i soruyor bana da dostlarım. O halde hemen x çarpı y yani x çarpı y yerine de 80 eksi 2x yazıyorum. 80 eksi 2x hatta bunu da dağıtalım. 80 x eksi 2x kare diyelim işte bunun bizden en fazla olmasını, maksimum olmasını istiyor diyelim. Şimdi bir şeyin en fazla veya en küçük olmasını istediği zaman ne yapıyorduk? Hemen bunun türevini alıp sıfır eşitiyorduk. Türevini alalım bu keratanın. Türevi, şuraya yazayım. Türevi eşittir. 80 geliyor. Eksi 4x geliyor. Eşittir sıfır dedim. Buradan x eşittir 20 bulduk. 20'yi bulduktan sonra bize alanının en büyük değerini soruyordu. Getirip şurada da x yerine 20 yazdık. 80 çarpı 20'den 1600 mü geldi? 80 çarpı 20 1600 eksi. 20'nin karesi 400. 2 çare 400. 800 yaptı. Çıkarttığımızda da 800'ü bulduk arkadaşlarım. Sorumuzun cevabı 800. Geldik. ikinci sorumuz. 89 yılında sorulan bir soru. Bir p noktası var. Ve p noktası şu parabolün üstünde. Diyor ki x'in Hangi değeri için x1 ile y1 toplamı maksimum olur diye soruyor. X'in hangi değeri için. Şimdi bu p noktasının özelliği şu. P noktası bu parabolün üstünde. Demek ki denklemini sağlayacak. Yani ben x gördüğüm yere x, y gördüğüm yere ise x çarpı 5 eksi x yazacağım. Hatta bunu da dağıtarak yazalım. 5 x eksi x kare. 5 x eksi x kare yazdım. Neyi soruyordu bana? Bunların toplamının maksimum olmasını istiyorum diyor. Biz buna benzer sorular zaten çözdük dostlarım. O halde hemen e, şunların ikisinin toplamı ne yaptı? 6x eksi x kare yaptı. 6x eksi x karenin de bizden maksimum olmasını istiyormuş dedik. Peki hemen ne yapıyorduk? Türevini alacağız bu keratanın bir kere? Türevi diyelim şuraya. Türevini alırsam 6-2x yapar. Türevini sıfır eşitledim. X'i buradan 3 buldum. İşte x'in 3 değeri için bu toplam maksimum oluyormuş. Bize de zaten x'in hangi değeri için diye soruyordu. 3 değeri için en büyük oluyormuş dedik geçtik. 3 numaralı sorumuza 90 yılındaki sınav sorusu. Bakın y eşittir 4 bölü x fonksiyonunun başlangıç noktasına en yakın olan noktasının... Ne demiştik burada pratik olarak? Ya şunu söylemiştik kök içinde 4 bunu alın en yakın noktanın apsisi kök içinde buradaki sayıdır. Ya da demiştik ki bunun y eşittir x doğrusuyla kesim noktasıdır demiştik dostlarım. Hemen y eşittir x ile kesim noktasını bulalım. Y eşittir x ile kesim noktasıdır demiştik pratik olarak. O zaman y yerine x yazalım artık x eşittir 4 bölü x olur, x kare eşittir 4 olur, x eşittir ya 2, x eşittir ya da eksi 2 olur arkadaşlar. Peki x 2 ise, tabii ki y eşittir ile kesim noktası olduğu için y x'e eşit, o halde y de 2, ya da x eşittir eksi 2 ise y de eksi 2. Yani benim noktam ya 2'ye 2 ya da eksi 2'e Eksi 2'dir diyebilirim arkadaşlar. Bize neyi soruyor? İşte bu noktalardan birinin orijine olan uzaklığı. Yani A noktası diyelim şuna mesela. Buna da B diyelim. A'nın orijine olan uzaklığı soruluyor. Hemen kök içinde iki nokta arasındaki uzaklık formülünü yapıyorum. Ki orjinde sıfıra sıfırdır. X'lerini çıkartıyorum. 2'den sıfır çıktı. 2 karesini aldım. 4. Y'lerini çıkartıyorum. 2'den sıfır çıktı. 2 karesini aldım. 4. Kök 8. O da... İki kök ikidir sorumuzun cevabı dedik dostlarım. Geçtik bir sonraki soruyu. Evet yine benzerini çözdüğümüz bir soru. AB'yi iki vermiş. O halde şuralar bir. Bir. Ve bunun demiştik ki alanının en büyük olması için şurada üç tane eşkenar üçgen oluşması lazım demiştik hatırlarsanız. Bu da bir. Bu da bir. Bu da bir. Bu da bir. Ve bu da bir. Bize de diyor ki işte bu yamuğun Alanı en büyük olduğunda yüksekliği nedir? Aha şuradan aşağı inen dikliği soruyor. Haş. Tabi bunlar eşkenar üçgen olduğu için şuraya alayım ben bu. Eşkenar üçgenlerden bir tanesini buraya aldım. Bana şu yüksekliği soruyor dedim. Burası 1, burası 1. Bura 1 bölü 2. 1 bölü 2. 60'ın karşısı ne yapıyordu? 30'un karşısındakinin köküç katı. Yani köküç bölü 2 çıktı. Haş dediğimiz yükseklik diyebiliriz. Evet beşinci soru. Birim çeyrek çember. Birim çeyrek çember ise yarı çapı bir birimdir. Şuraya bir yazalım. P noktası değişken bir nokta. Üzerindeki dikiz düşümü haş olduğuna göre... PO üçgenin çevresi en çok kaç birim olabilir diye bir soru sormuş. Arkadaşlar en çok dediği zaman veya en az dediği zaman ne yapıyorduk? Biz bu üçgeni ikiz kenar dik üçgen kabul ediyorduk. Peki ikiz kenar dik üçgen olması 45-45-90 olduğu anlamına gelir ki... 1 ise hipotenüsü burası 1 bölü kök 2. Yani kök 2 bölü 2 olacak dik kenarlar. Peki bana çevresini soruyordu. Toplayalım üç kenarını. Kök 2 bölü 2 artı kök 2 bölü 2 artı 1. Şurası kök 2 yapar. Bir de 1 var. Yani kök 2 artı 1'dir. Benim sorumun cevabı diyebilirim dostlarım. Bakın 5 tane soru gömdük ne kadar pratik bir şekilde de pratik özellikleri bilirsek takır takır çözdüğümüzü fark ettik arkadaşlarım. Evet, geldik şimdi 93 yılındaki sorumuza. Önce şunu da bir şuraya koyalım, ayıralım. Evet, 93 yılındaki soru. Evet, bir parabol görüyorum. Parabol A ve P noktaları x eksenindeki izdüşümleri sırasıyla A'nın dik izdüşümü B noktasıymış. Yani şurası 36 noktasıymış ve H'ın diküz düşümü de şurasıymış. X'e sıfır. HBP üçgeninin alanı X'in hangi değeri için en büyüktür diye soruyor. Şimdi dostlar şöyle bir pratik yol yazmıştık. Pratik noktaların olduğu kağıdımıza bakarsanız en sonuna yazmıştım. O kağıdı ben burada ayrı tutuyorum. Şuradaki şu kuraldan bahsediyorum. Parabolle bir dörtgen bir arada verildiyse Şimdi diyeceksin ki ya hocam burada parabolle üçgen var. E kardeşim bu üçgenin şurasını çizdiğinde aslında bu bir dörtgen değil mi? Yani illa dörtgen olmasını beklemek. Dörtgenin yarısını çizmiş. Yine dörtgen gibi düşün sen bunu. Ve bu da parabol değil mi? Hatta şöyle alttan da şöyle devam ediyordur bu parabol. Ne demiştim burada? Eğer dörtgen parabolün içinde kalıyorsa bire 3 oranı şeklinde bölüyordu. Yani tepe noktasının Birinci kenara uzaklığı 1K, ikinci kenara uzaklığı 3K. Şurası da 2K oldu diyebilirim. E peki toplam 3K'yı bize 36 vermiş kardeşim. K'yı da 12 bulduk. Bakın şurası 12 çıktı. Yani H noktasının apsisi 12 çıktı. H noktasının apsisine X demiştik. Demek ki X 12 olduğunda bu üçgenin alanı en büyük oluyormuş. Bize de zaten X'in hangi değeri için... En büyük olur diye soruyordu. 12 değeri için en büyük olur dedik. Evet 94 yılındaki sorumuz. Bir çember verilmiş arkadaşlarım. Ve çemberin denklemi şurada bakın. Şurası bizim yarı çapın karesiydi değil mi? 9 dediğimiz şey R kare. Demek ki R 3. Yani şurası 3. Peki. Dik yüzü şunun X'i 0 noktasıdır. X'in hangi değeri için bu üçgenin alanı en büyük olur diyor. Peki üçgenin alanının en büyük olması için ne yapacağız demiştik. Az önceki soruda da söyledik bunu. Altıncı, beşinci soru mı? Ne söyledik hatta? Bunun ikiz dik üçgen olması lazım. Yani şu dik kenarların 3 kök 2 2 olması lazım ki alanı en büyük olsun. O halde burası da 3 kök 2 iki bölü 2'dir. Yani x 3 kök 2 2 olursa alanı en büyük olur. Cevap 3 kök 2 iki bölü 2'dir dedim. Yapıştır gelsin. Geldik buna. 8 sorumuz y eşittir x kare eksi x kare üzerinde noktasına en yakın olan noktanın apsisi. şimdi buna en yakın olan nokta a olsun a noktasının apsisine x dersem ordinatı eksi x karedir kesinlikle şimdi bize de diyor ki işte bu a'nın p noktasına olan uzaklığı minimum olsun diyor kardeşim hemen ne yapıyorum iki nokta arasındaki uzaklık formülünü yapıp bir minimumunu bulalım şimdi apsisleri çıkartıyorum x'ten eksi 3 çıkacak x artı 3 karesi artı eksi x kareden de sıfır çıktı yine eksi x kare karesini alıyorum x üzeri 4 işte benden bunun minimum olmasını istiyormuş peki minimum olmasını istediği şey ne yapıyordum ben türevini alıyordum hemen sıfıra eşitiyordum bunun türevini alalım içinin türevini yazıyorduk köklü ifadelerde içinin türevi 2 çarpı x artı 3 artı 4x küptür bölü 2 çarpı Kökü aynen yazıyorduk buraya da. Şöyle yazdım. Ve bunu sıfır eşitlediğimde içler dışlarda şurası zaten gidiyor. Bir tek üst taraf kalıyor. Yani 2x artı 6 artı 4x küp kalıyor. Ve bunu da sıfıra eşitliyorum hemen. Şimdi burayı bir ikiye bölelim. Şöyle olacak. X küp gelecek 2x küp. Artı x gelecek. Artı 3 eşittir sıfır geldi. Şimdi burayı da x parantezine alırsam şöyle... Ee, x parantezine aldığımda şu kısmı x çarpı e, 2x kare artı 1 geliyor. 3'ü de bu tarafa atalım. Eksi 3 geçsin. Şimdi düşünelim x'e kaç verebiliriz? 1 versek x'e 2 3 olur. 1 çarpı 3'den 3 gelir. Eksi 1 verelim. x'e 1 versek 2 3 eksi 3 oluyor. Evet. x eşittir eksi 1 arkadaşlar. Zaten bize de en yakın olan noktanın apsisi Yani X'i soruyordu. Cevap eksi 1. Evet şu ana kadar çözdüğümüz 8 sorunun içerisinde en uzun süren buydu arkadaşların. Diğerlerine pratik yolu vardı. Yani bu da zor değildi. Kolaydı ama uzun sürdü sadece. Buna bakalım. Merkezi O, yarıçapı 4 santim olan bir çember var. O, A, O, B ye 4'müş. Bir N noktası yarıçaptan inen dikme ayakları K ve L'dir diyor. Tamam. Buna göre O, K, N, L dörtgeninin alanının ...en büyük değeri nedir diye soruyor bize. E bu dikdörtgenin alanının en büyük olması için bunun ne olması lazım dedik? Kare. Sen bunu kare seçeceksin. Karenin de biliyorsun vermiş soru bize köşegeni 4. O halde bir kenarı 2 kök 2'dir arkadaşım ki... ...45-45-90'dan buranın 4 gelmesini sağlamak için 2 kök 2 olmalıdır dedi. Bana da bu karenin alanı soruluyor. Yani 2 kök 2 ile 2 kök 2'nin çarpımı soruluyor. Cevap 8. Evet 9 numara tamamdır çevirdim arka tarafı geldim 10 numaralı sorumuza bakalım burada ne yapacağız 10 numarada. Parabol üzerindeki bir noktanın koordinatları toplamını alabileceği en küçük değer nedir evet daha önce birkaç tane çözdüğümüz soru tarzı arkadaşlarım şimdi bunun üstündeki bir nokta şöyle olur değil mi Apsisine x dersem, ordinatı da y'si olur yani x kare eksi 7x artı 14 olur. Şimdi bana diyor ki bunların toplamı x ile y'sinin toplamı en küçük olsun. Hadi toplayalım bunları x kare olur eksi 6x olur artı 14 olur ve benden bunun minimum olmasını istiyor. Peki ne yapıyoruz şimdi minimum olmasını istediğinin türevini alıyoruz hemen türevi. Ne yaptı türevi kardeşim 2x eksi 6 0 eşitledik x'i 3 bulduk mu? X3 ise getir burada da yerine yaz. Minimum değerini bulursun. Hemen yazalım. 3'ün karesi 9. Eksi 18 artı 14. Burası eksi 9 yaptı. 14 daha 5 mi geliyor kardeş? Cevap 5. Evet. 97 yılındaki sınav sorumuz. Dikdörtgen biçimindeki bir bahçenin AD kenarının tümü ve AB kenarının yarısına kadar şekildeki gibi duvar uymuş. Bak buranın yarısıymış. Demek ki şuraya X dersem şu da X o zaman bu kenar 2X. Şuraya da y yazalım. Ve duvar kısmının haricinde geriye kalan kısmına bir sıra tel çekilmiştir diyor. Kullanılan telin uzunluğu 120 metre. Şimdi ben şu x'e, y'ye ve 2x'e tel çektim. Yani toplam 3x artı y kadar tel çektim. Ve bu telin toplamı 120 metreymiş. Peki buradan y'yi bulalım hemen. Y eşittir 120 eksi 3x'tir. Bana da diyor ki bahçenin alanı en çok kaçtır? Yani 2x çarpı y'nin maksimum olmasını istiyor. Şimdi hemen şurada y yerine 120 3x yazarak şu aşağıya yazıyorum fonksiyonu oluşturuyor. 2x çarpı y yerine de 120 3x yazmıştım. Benden bunun maksimum olmasını istiyor dedim arkadaşlar. Peki şurayı bir satır düzenleyelim. 240x 6x kare yapar. İşte benden bunun maksimum olmasını istiyor. Hemen ne yapıyorum kardeşim? Bunun türevini alıyorum. Türevi. 240 eksi 12x'tir. Bu türevi sıfıra eşitliyorum. 240 eşittir. 12x yapıyor. 20 eşittir. X yaptı. X'i bulduk. 20. Alanının en çok değerini soruyor. Yani şuranın maksimum olmasını istiyor. X yerine 20 yazalım. Ee, 2 çarpı 20'den 40 çarpı. 20 yazarsam 60 120'den de 60 çıktı 60 kaldı 40 çarpı 60 24 çift 0 2400 geldi Alanın en büyük değeri Evet geldik 12 numaralı sorumuza 2007 yılının ikinci basamağında Sorulmuş ABCD dörtgeninin Alanının en büyük değeri Nedir diye bir soru sormuş bize dostum Hemen şu parabolde x yerine 0 Yazalım y3 çıkar demek ki Y'yi 3'te kesiyor Bakın dörtgen var parabol var Dörtgen parabolün içinde mi? içinde? O zaman tepe noktasının... ...birinci kenara uzaklığı k... ...ikinci kenara uzaklığı 3k'ydı... ...şuraya da 2k kaldı, şuraya da 2k kaldı. Ve biz toplam 3k'yı 3 diye bulduk. K eşittir 1. Demek ki şurası 2'ymiş. Yani c noktasının... ...ordinatı 2'ymiş. E c noktası parabolün üstündeyse... ...ben y yerine 2 yazarsam... ...3 eksi x kare... ...buradan x kare eşittir 1 x eşittir. Artı eksi 1 gelir. Yani bunun apsisi 1'miş. Demek ki şurası da 1, burası da 1 oldu. Bakın bu bir kare çıktı şansımıza. Bu karenin de bize alanın en büyük değerini soruyor. 2 çarpı 2'den 4 geldi sorunun cevabı arkadaş Şu sorudayız kardeş. 2010 yılının sorusuymuş ki bu sorunun aynısını biz önceki videolarımızda çözdüğümüz için hiç burada şimdi vakit kaybetmeyelim. Direkt burada bir <gülüyor> e, bunu sonra zaten çözdüğüm için aynısını daha önce yazmıştım bunu arkadaşlarım. Bir daha uğraşmıyorum burada. Tamam mı kardeşler? Şimdi nereye geldik o halde? Kaç numara? 13'de tamam dedik. 13'te tamamdır. 14 numaraya geldik. Yani Türev'in son sayfasına geldik artık arkadaşlarım. Kaç soru var burada da? 20'ye kadar 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 tane soru var. Ki bu sorular güzel sorular dostlarım. Hatta biz bazılarını da yine Önceki sayfalarda çözdük Şöyle bakıyorum Hangilerini çözdüğümü hatırlamıyorum ama Şunu çözdüğümüzü hatırlıyorum Arkadaşlarım şu 13-16 numarayı Çözdüğümüzü hatırlıyorum Bunun çözümü var yani önceki videolarda Bunu hatırlamıyorum Bunu hatırlamıyorum Şunu hatırlıyorum Kristalli soruyla çözmüştük Bu var 18. sorunun çözümü var. 19. sorunun çözümü var. 20'nin çözümü yok. Yani bizim çözeceğimiz 1, 2, 3, 4 tane soru kaldı arkadaşlarım. Bunu da bir boş derste hemen hallederim diye düşünüyorum. İki videoyu da birleştiririm. Bütün sınav sorularını bir arada çözmüş oluruz arkadaşlarım. Şimdi yalnız zil çaldı. Derse gireceğim ben birazdan. Hadi bakalım. Öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere. Evet dostlar. 14. soruda kalmıştık. Ee, dersimiz yine boş. Buradan da devamını yapalım. Sonra bu videoları birleştirip tek bir video halinde sizinle de paylaşmaya çalışacağım. 14. sorumuz 2011 yılında çıkmış LYS sorusuymuş. Diyor ki: 1 ve 2 noktasından geçen negatif eğimli bir d doğrusu ile koordinat eksenleri arasında kalan üçgensel bölgenin alanı en az kaç birim karedir? Şimdi bu olayın bir resmini çizelim biz. Şimdi bir koordinat düzlemi çizdim. Negatif eğimli bir doğru işte onu da çizdik. Ve bu doğru apsisi bir, ordinatı iki olan noktadan geçiyormuş. Yani şurası bir birim, şurası iki birim. Onları da gösterelim. Sonra bunu doğru Şöyle x eksenini a noktasında kessin. Y eksenini de b noktasında kessin arkadaşlar. Bakın burada hemen bir benzerlik yapalım. Şurası b eksi 2 birimdir. Şimdi b eksi 2'nin toplam b'ye oranı. b eksi 2'nin b'ye oranı eşittir. Birin şuradaki A'ya oranı. 1 bölü a'ya eşit olduğunu görelim. Buradan hemen... Ee, bu bağıntıyı bir düzenlersek B bölü A gelir. Şöyle yazayım ya ya da uzun uzun. B eşittir. A çarpı B eksi 2 gelir. B eksi 2'ye bölersem B bölü B eksi 2 eşittir. A gel. Tamam. Tek değişkene dönüştüreceğiz şimdi. Peki bizden istediği şey ne? Üçgensel bölgenin alanı bu üçgenin alanı. Üçgenin alanı nedir dostlarım? T dik kenarlarının çarpımının yarısı. Benden bunun minimum olmasını istiyor. Şimdi minimum istediği şey yani fonksiyonumuz bu. Şimdi bu fonksiyonu tek değişkene dönüştürecektik. O yüzden A yerine B bölü B eksi 2 yazalım hemen. Onu da yapalım. Ee, ve buna da F fonksiyonu diyelim. Bu üçgenin alanının fonksiyonu F olsun. A yerine B bölü B eksi 2 yazıyorum. Çarpı B geliyor. Bölü 2 geliyor. Hatta bunu da bir satır düzenleyelim. B kare bölü B eksi 2 çarpı 1 bölü 2 geldi arkadaşlar. İşte bu benim Minimum olmasını istediğim ifade bu. Bunun minimum olmasını istiyorum. Şimdi minimum olmasını istediğimiz ifadeyi ne yapıyorduk? Türevini alıp sıfıra eşitliyorduk. Hemen bunun bir türevini alalım. F'in türevi, burada bölümün türevi var arkadaşlarım. F'in türevi eşittir. Şimdi başta 1 bölü 2 var zaten. O bir dursun. Birincinin türevi 2B çarpı. İkinciyi aynen yazıyorum. B-2 eksi ikincinin türevi. B-2'nin türevi 1'dir çarpı birinci yani b kareyi de aynen yazdım. Bölü paydaya da ikincinin karesini yazıyorduk. b eksi 2'nin karesi. Şimdi bunu da sıfıra eşitliyorum. Tabii ki şu 1 bölü 2'yi de bu tarafa attım. Sıfır oldu. b eksi 2'nin karesini de buraya çarpı attım. O da sıfır oldu. Sadece üst taraf kaldı. Onu da düzenli yazalım. 2 b kare eksi 4 b eksi b kare eşittir sıfır. Buradan b kare eksi 4b eşittir 0 yani b parantezinde b eksi 4 eşittir 0 geldi buradan b ya 0 ya da 4 gelecek E b'nin 0 olmadığını zaten biliyoruz bir uzunluk sonuçta burası demek ki b 4 geldi arkadaşlar tamam b'yi bulduk getirip şimdi burada da minimum dediği yerde de yerine yazınca üçgenin alanı en az değeri gelecek peki b yerine 4 yazalım 16 bölü 2'den 8 gelir çarpı 1 bölü 2 var 4 geldi sorunun cevabı dostlarım basit kolay bir soruymuş. Evet 2012 yılındaki sınav sorusu bakalım bu ne diyor. Daha önce defalarca çözdüğümüz soru arkadaşlarım. Bir eğri ve bir nokta birbirine en yakın olmasını istiyor. Şimdi eğrinin üstündeki bir nokta var. Eğrinin üstündeki noktaya biz A noktası dersek bu noktanın absisine X ordinatına ne diyecektik dostlarım? Y yani 6 eksi X kare. Elimde bir de B noktası olsun bu da sıfıra bir noktası. İşte bana diyor ki A ile B'yi minimum olacak şekilde en yakın nokta diyor. En yakın A ile B arasındaki nokta en kısa olacak yani minimum olacak şekilde bir AB B noktası var. Yani şu nokta A noktası var diyor. Buna göre bu noktanın A noktasının ordinatını da yani 6 eksi x kareyi de bana soruyor dostlar. Şimdi a ile b arasındaki uzaklığı da yazalım. Hemen kök içinde iki nokta arasındaki uzaklık yazıyorum. Xten 0 çıktı x, x'in karesi geldi. Artı 6 eksi x kareden 1 çıktı. 5 eksi x karenin karesi. İşte bu benim a ile b aramdaki uzaklık. Bunun benden minimum değerinin olmasını istiyor. Minimum yapan y değerini yani 6 eksi x kareyi bulun diyor arkadaşlar. Peki bunun minimum olması için türevini alıp 0 eşitliyorum önce. Türevini alırsak içinin türevi 2x artı şuranın türevini alıyorum oranın türevini alırken dikkatli olun. 2'yi başa aldım 5 artı x kare çarpı pardon 5 eksi x kare bir de içinin türevi eksi 2x geldi. Bölü 2 tane kök içinde aynı ifadeyi yazıyorduk. Bunu da 0 eşitliyorum dostlar. Şimdi içler dışlar yaptım burası zaten 0 oldu. Şurayı bir toparlayalım. Şurayı bir düzgün yazalım şimdi. Şöyle geliyor burası. 2x 4x parantezinde 5 eksi x kare geldi. Eşitmiş sıfıra. Buralar okunuyor değil mi? Okunuyor. Şimdi burayı bir satır daha düzenleyelim hatta. Ne oluyor burası? 2x çarpı 1 eksi 10 artı 2x kare geliyor. Eşittir sıfır. Şurası zaten sıfır olacak. Sıfır olursa x sıfır geliyor ki x'in sıfır olmasını istemiyor bizden çünkü x sıfırdan büyük diyor. O zaman burası sıfır olacak dostlarım. Yani 9 eksi 9 artı 2x kare. Yani 2x kare eşittir 9 gelecek. x kare eşittir 9 bölü 2'den x eşittir. Artı eksi 3 bölü kök 2 geldi dostlarım. X'i bulduk ama bizden X'i istemiyor. Y'sini istiyor. Yani AB olduğunda B kaçtır diye soruyor. Ordinatını istiyor. Hemen Y'yi de şu kenarda bulalım. Y'sini. 6 ee, eksi X kare diye. 6 eksi X kareyi istiyor bizden. Soru işareti diyelim. Yani 6 eksi 9 X kare ne? 9 bölü 2 istiyor. O da 12. 9 çıktı. 3 bölü 2 geldi. Sorunun cevabı. Evet 16. sorudayız arkadaşlarım. Burada da bir tur şirketi düzenleyeceği işte bunu biz zaten daha önce çözmüştük değil mi arkadaşlarım? Hatta e, üstüne de artı koymuşum. Daha önce çözülmüş bir sorudur bu. Ama yine bir hatırlatma mahiyetinde şöyle hızlı hızlı çözelim. Şöyle demiştik buna X kişi katılsın demiştik. X kişi katılırsa burada şimdi hızlı çözeceğim arkadaşlarım. Sırf boş geçmeyelim diye ama siz önceki videolarımı izlerseniz bunun karma sorularını çözdüğümüz maksimum minimum problemlerinin karma soruları dediğim videoyu izlerseniz dostlarım orada zaten bunun ayrıntılı çözümünü bulacaksınız. X kişi katıldığında bu durumda gelir için ne demiştik dostlarım? Gelir eşittir. X kişi katıldığı için 140 TL'den ee, X eksi -80 80'i çıkartacaktık değil mi? Yani X eksi -80 80'i çıkartıp. Bir de bu 50 kuruş düştüğümüz için 50 kuruş muydu? 50'şer kuruş o da 1 liranın yarısı olacak. Böyle 2 yazmıştık. Bu gelir. Bu gelirinde bizden ne istiyordu bizden? En fazla olmasını elde edileceği gelirin. O zaman bunun türevini alıyorduk. Hemen türevini de yazayım şuraya. Türevi de 140 eksi 2x eksi 80 bölü 2. Bunu sıfır eşliyorum. X'i buradan 180 bulmuştuk dostlarım. Sorunun cevabı 180'di. Geldik buna. Bu da yine ben aynısını çözdük hatta değil mi? 2016 yılındaki soruyu çözmüştük ama yine hızlı hızlı çözelim. Şöyle bir şeklini çizelim yine bunun dostlarım. Şöyle bir parabolümüz var. Ee, parabolümüzün şeklini çizdik. İçine diyor ki iki köşesi parabolün üstünde olacak şekilde bir dikdörtgen yerleştirin. X80 ile arasında kalan bölgenin alanı diyor ve bunun en büyük olanını istiyor dostlarım. Bunun da çevresini soruyor bize. Şimdi hemen parabolde x'e sıfır verdiğimizde y'yi 27'de kesiyordu. Şurası 27. Demiştik ki parabolle bir dikdörtgen, bir dörtgen bir arada verildiğinde parabolün tepe noktasının dörtgenin birinci kenarının uzaklığı k ise ikinci kenarının uzaklığı 3k. O halde şuraya da 2k kaldı. Yani şurası da 2k oldu. Ve toplam 3K'yı bize 27 vermiş bu amca. 27. Demek ki K 9 olacak dedik. Hemen şuraya 9 diyelim. 2K'da 18 geldi arkadaşım. Bakın bu noktanın biz ordinatını 18 bulduk. Peki absesini nasıl bulacağız? Getirip Y yerine 18 yazacağız. 18 eşittir. 27 eksi X kare. Buradan X kare eşittir 9. X eşittir. Artı eksi 3 geldi. Yani şurası da 3, şurası da 3 çıktı. Bu dikdörtgenin de çevresini soruyor. 18 buradan, 18 buradan, 36. 6 buradan, 6 buradan, 12. 36, 12 daha. 48'dir çevresi dedik arkadaşlar. Evet 17 numarada tamamdır. Geldik 18 numaralı sorumuza. Dostlar yine bu 18'e de artıyı koymuşuz. Yine çözmüşüz demek ki biz bu soruyu. Ama yine hızlı bir şekilde çözelim. Şu kristal bir soruydu bu da dostlarım. Hızlı bir şekilde biz yine çözmüş olalım. Şimdi bu kristalli soruda satışı bulmuştuk ilk önce. Satış alan üstünden hesabı yapıldığı için karesi olacaktı. Yani bir kenarının karesi x kare. Ee, tabii 6x kare olacak yüzey alanı. 20 TL'den hesapladığımız için 6 çarpı 20x kare geldi. 120x karedir satış fiyatı. 120x kare. Peki maliyetini de hacim üstünden hesaplıyorduk ve bir kenarı x olduğu için hacmi x küptür. Ee, birim küp başına da 5 TL olduğu için 5x küp de maliyetimiz arkadaşlar. Peki bize karı soruyor. Hemen karı da yazalım. Kar ne demekti? Kar satış eksi maliyet. Yani 120x kare eksi 5x küp. Bizden de bunun maksimum olmasını istiyormuş dostlarım. Hemen bunun türevini alıp sıfır eşliyorum. Türevini yazalım. Türevi 240x eksi 15 x karedir ve 0 eşitlediğimde buradan x'i 16 bulmuştuk dostlarım. Cevap 16 geldi. Evet 2018 yılında yine çözdüğümüz sorunun aynısı internetli sorumuz arkadaşlarım. Bunda da şöyle yapmıştık. X defa zam yapsın demiştik. X defa zam yapsın. Bu durumda aylık ücretimiz. Aylık ücret yazalım şöyle okunuyor burası okunuyor. Aylık ücretimiz 40 artı 5x. Müşteri sayımız müşteri sayısı 1000 kişiydi maksimum. Eksi 50x demiştik dostlar. Geliri hesaplayalım demiştik bu durumda. Gelir. Gelirimiz de aylık ücretle müşteri sayısının çarpımıydı. O da hemen 40 artı 5x ile 1000 eksi 5 50 xtir Gelirin bizden e, en fazla olması istendiği için hemen gelirin türevini alıyorduk. Türevi diyelim. Burada çarpımın türevi vardı kardeşim. Şöyle geliyordu. Birincinin türevi çarpı ikinciyi aynen yazıyorum. 1000-50x artı ikincinin türevi eksi 50 çarpı birinciyi aynen yazıyorum. 40 artı 5x ve türevini sıfıra eşitlediğimizde biz buradan x'i buluyorduk. x buradan 6 geliyor dostlar. X'e 6 yazdım. Bize de neyi soruyordu? Aylık ücretin en fazla olmasını mı soruyordu dostlarım? Hemen X yerine 6 yazalım. 40 artı 5 kere 6 30'dan 70 geliyordu sorunun cevabı. Tekrar söylüyorum. Bunları zaten ayrıntılı bir şekilde önceki videolarda çözdüğüm için burada hızlı hızlı çözdüm arkadaşlarım. Şimdi geldik bu sorumuza. 2021 yılındaki maksimum minimum problemi sorumuz. Diyor ki saatte b kilometre... Sabit hızla hareket eden bir roketin bir saatte tükettiği yakıt miktarı. Bakın burası bizim yakıtımızmış. Yakıt miktarı. Fonksiyonuyla hesaplanıyor, Şu fonksiyonla hesapladık. Buna göre bu roketin sabit bir hızla gideceği 100 km yol için. Yani bu adamın gittiği yol 100 km. Peki yol neye eşittir? Hız çarpı zaman değil mi? V çarpı T'ye eşittir. Yani ben buradan T'yi çekmek istesem dostlarım 100 bölü V yazabilirim. Bu da tamamdır. 100 kilometre yol gidebilmesi için tüketmesi gereken yakıt miktarı en az kaçtır diye soruyor. Tamamdır hocam. Şimdi hemen e, <gülüyor> neyi hesaplayalım? Yakıt miktarıyla gideceği yakacağı yakıtı hesaplayalım arkadaşlarım. T saat boyunca gitsin bu zamanımız T. Bu kadar zaman 100, 100 kilometre yol için bu kadar zaman gitmeli. Tüketeceği yakıt miktarını da biliyoruz. Şu formülle hesaplanıyormuş. O halde hemen bunların ikisini bir çarpalım. Ee, ne diyelim v küp bölü 20 eksi 7 v kare artı 256 v çarptım 100 bölü v ile. İşte bu benim fonksiyonum arkadaşlarım. Bana da diyor ki. Yakıt miktarı en az ne kadardır? İşte tüketeceği yakıt miktarı en az bunun en az olmasını istiyor. Yani istediği şey bunun minimum olması. Peki minimum olmasını istediği şeyin ne yapıyorum ben? Türevini alacağım bir kere ama önce bunu biraz daha bir düzeltelim. Şunu bir içeriye dağıtalım şöyle bakalım neler olacak. İçeriye dağıttığımda şunlar dağıtılsa %20 sadeleşir 5. Bunlar da sadeleşir 5 kare. Şunu dağıtalım içeriye. 700v'ler gider 700v. Şunu dağıtırsak v'ler gider 256 26.500 gelir değil mi? Artı 26.500 de buradan geldi. Bu benim fonksiyonum. Bunun benden minimum olmasını istiyor bu adam. Hemen ne yapıyoruz? Bunun türevini alıp 0 eşitliyoruz dostlar. Türevi diyelim. Türevi 10 v yapar. Eksi 700 yapar. 0 eşitledik. V'yi buradan hemen 70 bulduk. Bize neyi soruyordu tabii ki bu? Ee, şuranın minimum olmasını istiyordu. Hemen V yerine de 70 yazalım dostlarım. Şöyle bir şey geldi. 5 çarpı 70'in karesi eksi 700 çarpı 70 artı 26.500. Burayı da hesaplayalım arkadaşlarım. Siz hesaplarsınız. Ben daha önceden hesapladığım için 2.000'i yapıştırıyorum. Cevabımız 2.000 çıktı. Evet. Bu da tamamdır. Böylelikle türev noktasına, türeve son noktayı koymuş olduk arkadaşlarım. süre bitmiştir. Hadi hayırlı uğurlu olsun. İnşallah yakın zamanda integral içinde bir fasikül hazırlayıp integralin de bu şekilde e, konu anlatımını, soru çözümünü yapacağım arkadaşlarım. İnşallah faydalı olabilmişizdir. Beğendiysen de bir abone ol da. Bir de beğenmeyen bir şeyler yap da kardeşim. Yani izleyip izleyip kaçmayın kurban oldukları. Hadi bakalım öpüyorum hepinizi görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.